Selam. Bir yeni 4 konu 4 soru videosuyla beraberiz arkadaşlar. Sorunun 2 tanesi benden gelecek. Geri kalan 2 tanesi İsmail Hocanızdan gelecek arkadaşlar. İlk sorumuzla vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Şimdi baktığımızda burada bir integral sorumuz var arkadaşlar. Şimdi öncelik ne demiş bize? A eleman real sayılar olmak üzere 2 tane e, fonksiyon vermiş bize. A noktasında kesişmektedir diye de söylemiş şu noktada. Kesiştiklerini söylemiş. A noktasında fx ve gx grafiklerine çizilen teğetler birbirlerine dik olduklarına göre. Şimdi eğer birbirlerine dikse biz neyi biliyoruz? Bunların eğimleri çarpımı arkadaşlar. Eksi 1 olmak zorunda. Eğimlerini bir hesaplasak ama A noktası diyor. Biz şurası atıyorum. K noktasında kesiştiklerini söyleyelim. E, buranın eğer ki türevini alırsam ne gelecek? 2x. Daha sonra buranın türevini alırsam ne gelecek? Eksi 1 bölü 2 kök x. Daha düzenleyelim. Çünkü bu k noktasındaydı arkadaşlar. Yerine k yazıyorum. Eksiyi de başa attım. 2k çarpı 1 bölü 2 kök k diye yazdım. Çarpımımız eksi 1 olacağı için şu eksileri götürdüm. ikileri götürdüm. Buradan k eşittirine geldi. Kök k. Biz burada neyi söyleyebiliriz arkadaşlar? k dediğimiz değer 1'dir. da olabilir fakat paydayı 0 yapacağı için arkadaşlar şurada onu almayacağız. O yüzden k eşittir 1 dedik. Şurayı silelim. k'nın yerine gelip birimizi yazalım. Daha sonra... Şimdi şu rengi bir değiştirelim. Evet buranın alanını istiyorsa ilk başta şuradaki alana baktığımızda arkadaşlar ne yapmış? 0'dan 1'e kadar. Hemen yazalım. İntegral 0'dan 1'e kadar. Ne yapmış? Bu x ekseninden aşağıdaki gx grafiğine gitmiş. Yani o zaman eksi kök x e gidecek. Ama e, x eksenin altında olduğu için eksi ile çarptığımızda buradan kök x gelmiş olacak. dx diyelim artı. İntegral dedim. Bu sefer birden başlayacağım. Bu noktadan nereye kadar gideceğim? Şu noktaya kadar. Şimdi ben o noktayı bilmiyorum fakat bulabilirim. Nasıl? Şimdi 1'e şu nokta neyse bu denklemi sağladığı gibi yukarıdaki e, fonksiyonumuzu da sağlayacaktır. O zaman 1 noktasını burada yerine koyarsam ne geliyor? Bakın 1 1 oldu. O zaman 1'e eksi 1'i burada sağlatacak olursam 1 eksi a eşittir 1 dersem a dediğim noktanın 2 olduğunu söylerim. Yani bu x kare eksi 2 fonksiyonuymuş arkadaşlar. Bu durumda şuraya baktığımızda x kare eksi 2 eşittir 0 dersem x eksenini kestiği noktaları bulabilirim. Ki buradan x kare eşittir 2 dediğimde eksi kök 2 ve artı kök 2 olarak yazma imkanımız var. O zaman bu sınırımız kök 2 olacakmış. Ne yaptık? Yine x eksenin altında olduğu için bu fonksiyonu eksi ile çarparak yazıyorum. Eksi x kare artı 2 diye yazdım. Dx. Şimdi buradan sonra zaten integral almak olduğu için integralimizi alalım. Şurasını x üzeri 1 bölü 2 olarak düşündüğümüzde üstünü bir arttırırsak x üzeri 3 bölü 2 olacak. Tersiyle de çarptım. 2 bölü 3 x üzeri 3 bölü 2 diye yazdım. Artı. Şurasının sınırlarını tabii koyalım. Sıfırdan 1'e kadar olacak. Buranın integralini aldığımda da şöyle parantez açalım. Eksi x küp bölü 3 dedim. Artı ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 x dedik. Sınırlarımız nereden nereye olacak burada? 1'den kök 2'ye. Teferruatlı sayılarımız var burada. Yerine koyduğumuzda cevabımız çıkacaktır. Şimdi öncelikle şurada yerine 1 koyduğumuzda 2 çarpı, 2 bölü 3 çarpı 1'den direkt 2 bölü 3'ü bulduk. Bunu yazdık tamam mı? Sonra burada kök 2'yi yerine yazıyorum. Artı dedim. Şöyle bir parantez açtım. Eksi 2 kök 2 bölü 3 oldu. Artı Yerine koyduğum zaman ne oldu burası? 2 kök 2 geldi. Şimdi çıkararak yazacağım. Yerine 1 koyduğumda 1 bölü 3 oluyor. Eksi 1 bölü 3 oluyor. Çıkardığım için artı 1 bölü 3 dedim. Daha sonra yerine 1 koyduğumda 2 oluyor. Fakat ben çıkardığım için eksi 2 dedim. Düzenleyip yazalım. Şurada 2 bölü 3'ümüz var. Artı dedim. Paydalara eşitlersek eksi 2 kök 2 diyelim. Şurasını 3 ile genişlettim. Artı 6 kök 2 geldi. Artı 1 eksi. Aynı şekilde bunun paydasında ne yaptık arkadaşlar? Ee, 3 ile genişlettik. 6 dedik. Bölü 3 dersek elimizde ne kaldı? 2 bölü 3 artı. Şuradan 4 kök 2 geldi. Buradan da eksi 5 geldi. Bölü 3. 3. Bu da ne demek olur? 4 kök 2. Eksi 5 artı 2'den dolayı eksi 3 bölü 3 geldi. Cevabımız da nerede? C şıkkında var. Aslında güzel bir soru. Yani karşımıza çıkan soru cinslerinden sadece sayılarımız biraz teferruatlı olmuş. Birden fazla işlem yaptık. Burada ne yaptık? Mesela parabolün e, buradaki kestiği noktaları bulmak zorunda kaldık. A değerimizi bulduk vesaire vesaire. Güzel eğitici anlamlı bir soru olmuş arkadaşlar. Devam edelim. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki soru polinom sorusu. Ne demiş bize? Hemen bakalım. Px ve Qx birer polinom olmak üzere P kare x çarpı Qx ve Px ve Q kare x polinomlarının baş katsayıları sayıları 12 ve 18'dir diye saylanmış. Bizden Px ve Qx'in Baş kas istiyor. Peki şöyle bir şey desek olur mu? Ben bu Px'in kat baş A desem. Qx'in baş kas da B desem. Şimdi burada yaptığım zaman P kare dediğim şey ne olacak? A kare Qx'in ki de B'ydi çarpı B. Bu neymiş? 12'ye eşitmiş hemen yazdım. Daha sonra burada PX, PX dediğim şey A, bir de Q kare diyor. Q'nun karesini alırsam yani B'nin karesini aldığımda arkadaşlar ne gelecekmiş o da? 18. Ne yapalım? Bunları oranlayalım bence birbirlerine şöyle, şöyle. Ne geldi? A bölü B eşittir 12 bölü 18. Sadeleştirelim altıyla. 2 bölü 3 olsun. Yani 2K'yı 3K diyebilirim. Hatta hiç gerek yok. Direkt A'yı 2, B'yi de 3 seçebilirim. Niye? Bak yaz burada yerine 2'nin karesi 3 gayet sağlıyor. Bizden istenilen şey neydi? Px de Qx'in çarpım polinomunun başka sayısı. Yani A çarpı B'yi istiyordu aslında benden. O yüzden 2 çarpı 3 dersem 6 bizim cevabımızdır. Dedik ve sorumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi benden sonraki soru İsmail Hocanızdan gelecek 2 tane daha arkadaşlar. Takip etmeye devam edin. Umarım sizin için faydalı olmuştur. İsmail Hocanızın dediği gibi bol bol matematik çalışmaya devam edin. Hoşçakalın. Gençler selamlar. Ben SMLE Hoca. SMLE Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, dün istediğiniz Irmak Hoca'nın sizin için iki soru daha çözdü. Az önce gördüğünüz o soruları da bir integral sorusu, bir de polinom sorusu çözdü. Ben şimdi size arkadaşlarım bir integral, bir tane de türev sorusu çözeceğim bu videoda. Hazırsanız gençler başlayalım sorularımıza. Hadi, gelin bakalım. Şimdi diyor ki bize f(x) reel sayılarda sürekli bir fonksiyon sürekliymiş arkadaşlarım parçalı tanımlı olarak verilmiş. Aşağıda da integral soruluyor. Peki neler yapmamız gerekiyor? Tabii ki önce şu sürekli olduğu durumu biz bir yazalım. Bakın arkadaşlar Birin sol tarafı ve sağ tarafındaki limitler birbirine eşit olmalı. O limit de görüntüye eşit olmalı ki fonksiyon sürekli olsun diyorduk. Biri burada ve burada yerine yazıyorsunuz. Yazdık 2 eksi a geldi. Şurada yazdınız b eksi 3 geldi sevgili gençler. Demek ki buradan artık şunu söyleyebiliriz ki a artı b şunu karşıya bunu bu tarafa attım 5 geldi. Şimdi bu cepte tamam mı bunda bir sıkıntımız yok. Geçtik alt tarafa bize diyor ki eksi 1'den 2'ye kadar de eksi hesapladığın takdirde de eksi 5 buluyorsun. Buna göre a kere b kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlarım parçalanma noktamız fonksiyonda yani kritik noktamız 1 olduğu için eksi 1'den 1'e kadar bir integral hesaplayacağız. Daha sonrasında da 1'den 2'ye kadar bir integral hesaplayacağız. Eksi 1'den 1'e kadar olan kısım şuradadır gördüğünüz gibi ve demek ki biz burada 2x-a'nın integralini hesaplayacakmışız. Artı 1'den 2'ye kadar olan kısımda burada olduğu için demek ki burada da b-3x karenin integralini hesaplayacakmışız Hadi gelin integral alalım 2x-a'nın integrali x kare eksi ax'tir ve sınırlarımız eksi 1'den 1'e kadardı Artı b-3x karenin integrali de bx eksi x küptür sevgili gençler Demek ki burada da 1'den 2'ye kadar bir integral hesaplaması yapacağız 1'i yerine yazıyorum. Bakın önce üst tarafı yazıyoruz. 1-a'dan 1, -a'dan, -1 yerine yazdığın zaman 1 artı a'yı çıkaracakmışız. Ve üzerine 2'yi yerine yazıyorum. 2b-8'den de Neyi çıkarıyormuşuz bir yerine yazdım B-1 demek ki çıkarıyormuşuz Sonuç olarak karşımıza Eksi 5 gelecekmiş Şimdi buradaki işlemleri birazcık kısaltalım Bakın eksi 1 ile artı 1 birbirini götürecek Eksi A ve eksi A daha Eksi 2A yapacaktır Sol tarafı bitirdik 2B'den B'yi çıkardım Artı B geldi Eksi 8 artı 1'den de Eksi 7 oldu eşittir Kaç geldi? Eksi 5 geldi Demek ki şu ikisini sağ tarafa Bunu sol tarafa gönderirsek Bakın 2A-B 2A-B Eşittir, eksi 5'i bu tarafa atarsam Eksi 2 gelecektir Bir de bizim cebimizde şu an bu var Şimdi ben buradaki e, Denklem sistemiyle sevgili arkadaşlarım A'yı ve B'yi bulurum İkisini toplarsanız eğer Bakın 3A gelir. Eşittir. 5 ile ikisi 2'yi topladım. 3 geldi. Demek ki A burada 1'miş. Eğer ki A 1 ise tabi ki B 4 yapacaktır. Bize A ile B'nin çarpımı sorulmuştu. 1 çarpı 4'ten doğru cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir. Diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. 2021 de çıkan bir sorunun bir benzeriydi sevgili arkadaşlarım. Bu soru. Ve devam ediyorum. Bir diğer sorumla. Her noktasındaki T'nin eğimi o noktasındaki noktadaki ile ordinatının çarpımına eşit olan. Şimdi ben teğetin eğimini nasıl buluyorum fonksiyonda f türev x de buluyorum <gülüyor> O noktadaki apsisi x'tir Ordinatı da tabiki fx'tir Demek ki arkadaşlarım f türev x x çarpı f de eşit olacakmış Burada bildiğimiz şeyleri de tekrar yerine getirelim Bakın o ono, ono, noktadaki absisi ile ordinatının çarpımına eşit olan bir f fonksiyonu 27 7 noktasından geçiyormuş Yani bu ne demek arkadaşlarım f2 eşittir 7 demek f2 eşittir 7 demek Tabii ki ben burada f türev 2'yi de hesaplayabilirim. Çünkü x gördüğüm yere 2 yazacağım. 2 çarpı f2. Ki sen f2'nin ne olduğunu biliyorsun. 7 olduğunu biliyorsun. 2 kere 7'den burası 14 gelir. Yani bildiğimiz şeylerden bir diğeri de f'in ikinci türevinde f'in türevinde 2 eşittir 14'müş arkadaşlar. Ve daha sonrasında gelin şuradaki sarı ile işaretlediğim yere bir bakalım. Bize sorulan şey f'in ikinci türevinde 2. Yani bunun bir kere daha türevini al demiş. Alalım. f'in ikinci türevinde x Eşittir burada çarpım türevi uygulayacağım x'in türevi 1 çarpı fx artı x çarpı bu sefer f'in türevi diyorum ve 2'yi de yerine yazacağız 2'yi şu şekilde yerine yazdığınız takdirde sevgili arkadaşlarım bakın burada ne oluştu f2 f2'nin 7 olduğunu biliyorduk artı x2 idi çarpı f türevi de 14'tü demek ki 2 kere 14 28 ben buna 7 eklersem 35 gelir Demek ki arkadaşlarım F türevi 2 35'in ta kendisiymiş bize de zaten bu sorulmuştu cevap 35 olacaktı diyebiliriz Evet sevgili arkadaşlarım çok güzel dört tane sorunun çözümünü şu an öğrenmiş oldun sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da Lütfen unutmayın